Başarab Fakül İslam İmam Pezdevi, Tezdevi, Fars İslam Tezdevi Usul isimli kitabında ve Usulünde işaret etti ki, yani burada muhtemelen Usul Usulün isimli bir eser var biliyorsunuz. Orada işaret etti, ne işaret etti? Ana Murada diye Kulluhi Teala Allah Teala'nın şu sözüyle maksadın ço olduğunu kastetti. Kün, kün fey ifadesi var ya ayet kelimelerde. Hakikatü tekellümü bir her dil Yani burada kastedilen bizzatî konuşmanın kendisidir. Leme cazen anil icadi ve tekvini. Yani icat yani yaratma, teklinde yaratma. Bunlardan mecaz değildir. Muvafıkan yani limezhabil Eş'ari. Yani Eş'arinin, görüşüne uygun olarak. Bu nasıl değerlendiriyor? Buradaki kün hitabı icat ve teklinden mecazdır diye değerlendiriyor. Muhalifen liammeti ehli sünnet. Yani her sünnetin çoğunluğuna görüyor burada kastettiği majruuniyi kastediyor. çoğunluğuna göre yani çoğunluğun görüşüne muhalif bir şekilde burada idat ve teklil değildir. liann etemessuke bil ayeti fi isbatil matlubi ala hadal yani bu söz üzere istenilen şeyin gerçekliğinin gösterilmesi, ortaya konulmasında yani bu ayete tutunulması azhar yani açıktır, apaçık ortadadır. lianha لأنه, çünkü o edalle edlü ala yani şunu açık bir delildir. enne murade buradaki maksat hakikatul tekellüm'i yani konuşmanın kendisidir. konuşmanın izatihi kendisidir. Li annal emra fiha buradaki emir mukerrarun yani buradaki emir e, tekrar edilmektedir. Bir hilafî seilil ayati yani diğer ayetlerin aksine buradaki emir veya buradaki e, durum da olabilir e, tekrar edilmektedir. Fakale demektedir ki yani e, pezdevi'yi kastederek diyor ve <gülüyor> haze bu bize göre böyledir ve erade bihi nefse yani bununla bizatihi yani kelamın kendisini kastetmektedir ve <gülüyor> ucibe yani bu noktada şöyle bir cevap verilmiştir yani onun görüşü yani burada pezdevi'yi kastediyor Gayru mezhebil eş'ariyet yani eş'arilerin görüşü değildir fe'ilne indehû vücudul eşyâ'i bi'hıtâbi kûn la gayrâ şimdi yani yine muhtemelen eş'arının görüşüne işaret ediyor yani burada varlıkların var edilmesi yaratılması başka bir şey değil kün hitabına bağlıdır. Kün hitabıyla olmaktadır. Kema de inde ehli sünneti dil icadi la gayran. Olduğu gibi ehli sünnet el sünnete göre olduğu gibi onlarda icat yani yaratma, var etme olarak anlamaktadır. Ve innel bezdeviyyi fakat bezdeviyye göre vücudul eşyai tabi bu icat Ondan sonra yani e, tekvin, tehlik bunlar arasında yani, e, eş anlamlı kelimeler olarak kullanılıyor ama nüanslar var. Bunlarda yeri geldiği, geldikçe söylüyoruz zaten. Bunu da akılda tutmak lazım. Şimdi pezneviye göre diyor, vücudul eşyai, yani burada varlıkların ortaya çıkması, var edilmesi hem icatla, yani yaratmayla hem de hitapla yani kün hitabıyla e, olmaktadır, ilişkilidir. Fekâne, dolayısıyla Tezzevi'nin bu görüşü mezheben salise. Üçüncü bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Vallahu alemu salabi evet, fakat en doğrusunu Allahü Teala bilir. Velmane Şimdi buradaki mana izellele ahaden min halqihi yani Allah Teala mahlukatından, yarattıklarından biriyle konuştuğu zaman fe innema muhu onunla konuşur bir kelamihi kadimi yani kadim olan ezeli olan kelamıyla konuşur. Nasıl bir kelamdır bu? Elledi kat كُتِبَ بِالْحُرُوفِ وَالْكَلِمَاتِ اِتَّالَتِ عَلَيْهِ فِي لَوْحِ mahfuz. Bu kelam nasıl bir kelamdır? Nevi mahfuzda e, harflerle ve kelimelerle o kelama işaret eden bir şekilde yazılmış kelamdır. Yani nevi mahfuzda yazılı olan şey Allah'ın bu kadim kelam sıfatına ne yapmaktadır? işaret etmektir. Bi emrihi la bi kelamin hadisin yani e, işte emriyle yazılan değil mi? Bu hadis bir kelam değildir. allah Teala'nın kelamı hadis değildir. Sonra donanma yaratılmış değildir. Fe innemel hadisu hadis olanlar nelerdir? edille kelami yani kelamına delalet eden şeylerdir. Kelamının delilleri onun göstergeleridir. Nedir o? Harfler, kelimeler falan bunları ifade ediyor. Yani burada neyi açıklıyor? Kelam lafzi ve kelamı nefsîyi açıklıyor. Nedir bu deliller? Onları söylüyor şimdi. ve ye bunlar el hurufu harfler ve kelimatu bunlar da kelimelerdir." la hakikate kalamih yani kelamının gerçek gerçek gerçek kelamı değildir bunlar bizatihi eee kelamının mahiyeti özü gerçekliği değildir el qaimi bizati zatıyla daim olan kelam sıfatı değil kelam sıfatının neleridir yani, işaretleridir göstergeleridir se inna kalamal yani hakkın kelamı Allah Teala'nın kelamı la yushbihu kelamen halqi kesaer-i sıfat. Yani diğer sıfatlarda olduğu gibi yaratılmışların kelamına, sözüne benzemez. Ve kat qale taala te Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ve ma kana li beşerin en yukellimehullah. Yani Allah-u Teala'nın beşerle konuşması olası değildir. Mümkün değildir. İlla mümkündür. Nasıl mümkündür? Vahyye. Vahiy yoluyla konuşması mümkündür. Daha sonra bu devam ediyor biliyorsunuz. Üç şey olarak evmi hicab yani bir perde arkasından ev yürsile rasule bir elçi göndermesi yoluyla değil mi? Yani vahyan demek ne demek? Bien Yuh'a ilahi, fil rüya. burayı. Rüya, yani rüyasında ona göndermesi, konuşması, kel embiyâi, aleyhümü Peygamberlerde olduğu gibi. Ev bil ilham veya ilham yoluyla kel âliyâi, rahimahumullah. Allah ilesin evliyalara ilham etmesi gibi diyor. Ve minhu el-Hader. Bu noktada şöyle bir de haber vardır. Yani bir rivayet vardır. İnne Allaha leyanteku leyanteqa ala lisani Omara. Allah Hazreti Ömer'in dili üzere konuşur şeklinde. Yani muhtemelen burada ee, muvaffakat Ömer kavram var biliyorsunuz. Bir konu gündeme geliyor, tartışılıyor, bir karar veriliyor. Ee, yani bir bakıyorsunuz ayet, şeyin, Hazreti Ömer'in e, görüşü üzerine iniyor. Muhtemelen burada ona işaret var. Radıyallahu anh. Allah razı olsun. Ev mi verai hicabi. Ve Allah beşerle bir perde arkasından konuşur. Bi en yesmau kelamahu yani okul kelamını duyar velayarav fakat onu göremez Allah Teala'yı göremez Kemal vaka limusa aleyhisselam yani Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi zaten bir tek bu vardır bu örnek verilir bu bağlam ev yursile Rasulen veya bir elçi göndermesi. Elçi dedi yani Cebrail Aleyhisselam göndermesi. Ey meleke Cebrail ile. Yani bir melek gönderdi Allah Teala'nın Cebrail Aleyhisselam gibi. Fe yuhye yani ne yapar? O vahiy Yani Allah vahyini Allah'ın kelamını götürür. Ey er rusule. Kime peygamberlere. Ya pardon, şey dedi. yani peygamberlere, evet kim götürür? Cevgal aleyhisselam götürür. Yani burada rüsül dediği, yani sonuçta o da bir elçi, melekler bir elçi olarak nitelendiriliyor i̇lel Murseli iley Evet, yani o peygamberlere götürür Cevgal aleyhisselam, o gönderilen şeyi peygambere götürür. Bir mana ennehu yükellimuhu ve yübellihuhu izni Yani ne yapar? O da Allah'ın izniyle o kelamı götürür ve onu tebliğ eder. Ey bir emri Rabbihi ma yaşa. Yani e, Rabbinin dilediği şeyi emrini ne yapar? Götürür. Ona tebliğ eder, ulaştırır. Min ilamihi. E, Ey Allah'u. Yani Allah'ın dilediği şeyi. Min ilamihi. Bildirir. Yani bunu bir bildirme yoluyla Ulaştır. Ve kelamuğu Allah Teala'nın kelamı kaimun bizzatihi, zatıyla kaidir. Xilafen dir mutezile. Yani mütezilinin iddiasının aksine Allah Teala'nın kelamı zatıyla kaidir. Ne diyordu mutezile? Hay suze bu şöyle bir görüşteydiler. ile ennehu mütekel limun bir Allah bir kelam ile konuşandır. Ve kaimun bi gayri. Yani Allah'la değil başkasıyla kaim olan. Yani başkası derken, yani yaratılmış diyor, yaratılmış yani onun bir mekanı var. Bu tür şeyleri kastediyor. Ve ise sıfaten lehu. Dolayısıyla bu Allah'ın bir sıfatı değildir. Muteziliğe göre. Yani e, yaratmadan ibaret olan bir şey olarak nitelendiriyor. Hays-ı şöyle diyorlar Kelamuhu onun kelamı allah Teala'nın kelamı ve asvatu harflerdir ve seslerdir. Yani bunlarla kayın bir kelam. Yahluquha fi zeyrihî yani kendi zatının dışında yarattığı harfler ve seslerdir. Nerede yaratıyor? Sellevhi Levhü mahfuzda Ve Cebrail e, ve Resul işte Cebrail Aleyhisselam'da ve Peygamber'de Evet, bunu kabul etmiyor. Bunu ne yapıyor? Eleştiriyor. Yani sıfat algısı bakımından mutezileyi eleştiriyor. Şimdi Hanbelileri eleştirecek وَمُتَّدِعَةُ الْحَنَابِلَةِ Hanbelilerin bid'atçıları. Yani çok burada enteresan bir durum var. Ne diyeceksiniz, nedir o diyeceksiniz? Bu bid'at kavramını kavramlaştırır, üreten hanbelilerdir. Yani el-acis Ama bak burada görüyor musunuz? Yani ürettikleri silah kendilerine dönmüş bir şekilde kullanılıyor. Bu da enteresan bir durum. Han velilerin bidatçileri kalu derler ki kelamuhu hurufun ve asvatun tekumu bizeydihi Allah'ın kelamı Allah'ın zatıyla kaim olan harflerdir ve seslerdir. Ve ve kadim. Dolayısıyla bu harflerde sesler de nedir? Kadimdir. Ve bâleğâ bâbuhum cehlem. Yani bazıları cehaletlerini o kadar öteye götürmüşlerdir ki o kadar konuyu abartmışlardır ki diyor. Ee, yani buna çocuklar bile güler gibi bir şey diyor. Hatta kale şöyle demişlerdir. El cildu vel işte yani Musaf-ı Şerif'in cildi onun kapağı kadimani bunlar da kadimdir. Yani bir Musaf olmaktan öte bu ikisi de cildi, kapağı, bunlar da kadimdir. Deme cüretini göstermişlerdir. Olayı bu boyuta vardırmışlardır. Ve herde kabulün, bahtülün bir zaruret yani gerçekten, yani zorunlu bir şekilde bu yanlış bir görüştü, çok açık ve mukabaretun lil his. Yani buradan gerçekten bir inatçılık, bir e, kibirlenme, yani insan ne yapar? Beş duyuyla bir şeyler alırlar. Yani buna karşı bir inatçılık, bir kibirlenme, yani hiçbir şeyi ölçüğü gözetmeme gibi bir durum vardır. <gülüyor> İhtisası takdimi bai al esinifi bismillahi ve Yani ne gibi? Yani bir örnek olarak veriyor. İşte yani esinin bai'den önce olması. Yani buradan böyle gidip de işte yani Musafta bir şeydir, yaratılmamıştır, bunlar da kadimdir demek anlamsız bir şey demek istiyor burada. Evet, şimdi bu Kelam sıfatına ilişkin tertereyi ortaya koyduktan sonra Semî ve Basar sıfatlarına geliyor. Ve Sem'u vel Basar'u. Sen'i bildiğiniz üzere işitme, basarda görme, ey yani innehumâ mine sıfâti zâtiyyeti. Ebu Hanife ne demişti? Bunlara zâtis. Hocam özür diliyorum ama e, konuya bitirmeyi önce bir, bir şey ekleyebilir miyim? Bir soru sorabilir miyim? Tabi buyur. Kimsin? Mikael, misin? Evet hocam. Hocam şimdi Tabii yukarıda mi? dedi ki, kün e, dedi mecazi olarak anlamamalıyız, hakik olarak anlamalıyız dedi orada görüşleri görüşleri naklediyordu orada. kendisi ama hakik olduğu yönde değil mi görüşü? Yani hangi şey kelal sıfatı olarak? Kün lafzı. Ya kün lafzı tabii ya yani, o şeyin hakikati var ama yani bu bu nasıl bir hakikat? Bu noktadaki tartışmaları şey yaptı. Dikkat çekti. Mesela Tezdevi'nin görüşüne e, burada ifade etti. Şimdi genel mesela eşya, yani genel görüş e, özellikle eşyalin görüşü nedir? Bu Allah'ın yaratmasından kinayedir şeklinde. Pezdevi ne diyordu? Hayır bu hakiki bir şeydir. Yalan. İşte, e, diğerleri diyor e, yani bunu ne diyelim mecazi bir şey olarak e, alırken, ilişkilendirirken Tezdevi ne yapıyor? Bunu hem yaratmayla hem de şeyle ilişkilendiriyor. Kitapla kitabın bizzati kendisiyle ilişkilendiriyor. Peki yani hocam. böyle bir böyle bir açıklama getirdi yani burada. Şimdi e, hitap muhatap gerektiriyor dolayısıyla peki evet. e, ilk kitap var bir, ama muhatap yok dolayısıyla mecazi kabul etmek daha doğru değil mi? Ha işte yani, o, yani aslında bu da buradan şu şeyi çıkarabiliriz yani. Bu evet Allah'ın bir kelamının parçası olma, o, olması itibariyle evet şey olarak kabul ediyor. Ama e, yani e, o soruları e, daha, daha sonra tartış yani başka yerde tartışıyor muydu bilmiyorum ama. E, yani sonuçta o, onlara da daha öncesinde işaret edilmişti herhalde yanılmıyorsak daha önceki okuduğumuz yerde işaret edilmiş? Evet yani bir önceki bir önceki paragraflar da işaret edilmişti. Yani hitap muhatabını gerektirir falan şeklinde. Ama e, açıklamalarından şunu şey yapabiliriz, çıkarabiliriz. Konuyu ilim sıfatıyla da ilişkili olarak değerlendirme bağlamında. Hani diyor, diyordu ya gene itibariyle Allah'ın Allah'ın ilmi değişmeyendir, kuluki değişendir. Yani bir e, potansiyellik anlamında e, potansiyel potansiyellik anlamında bir problem çıkarmayacağı şeklinde bir şey var. Durum var. E, konuyu bu şekilde izah ettiklerini görüyoruz. Yani diyelim Hanefi maturidi geleneği. Ama yani buradan tam anlamıyla e, hakikattir, seni çıkarmıyor yani bu paralarında. Burada hakikat olarak kabul eden Ezdevi'yi ifade ediyoruz. Edersin. Yani şimdi bu e eşari, eşariler e tam, tam anlamıyla e mecazi olarak kabul ediyor. Diyor ki işte birisi icattan, birisi de tekvinden. E yani şeyler icat olarak kabul ediyor. Yanılmıyorsam maturidilerde tekvim. Burada ufak bir nüans şeyi var. Yani e muhtemelen bu da e bir anlamda e tekvinden ilişkili bir şey olarak, e, kısmen mecazi olarak kabul ediyor diyebiliriz. Yani çıkardığım bu hikaye. Hocam teşekkür ediyorum. Bir de e, Ali Erkari burada e, bidatçıların görüşü değil, bu Kur'an'ın yorumunu, kendi yorumunu şey yapmış da, e, ben bu yorumu Ahmet Bin Hanbel'in Muhtezli'ye karşı savunması olarak biliyordum. Yani buradaki aktarılanlara, bidatçıların yorumu değil de, bizzat işte Muhtezli'ye karşı Kuran böyle olduğunu, savunulduğunu biliyordum. Ya Mikail, şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Yani baştan beri siyaset tamam mı, ilimleri belli bir noktada domine ediyor. Yani aslında, ki bu, aslında bu mezhep dediğimiz görüşler bir anlamda siyasi kampları ifade ediyor. Bunu da şeye almak lazım, dikkate almak lazım. Yani ilk önce görüşler ortaya konuyor, sonra bunlar bir şekilde makuliyet çizgisine tekilmeye çalışılıyor. Yani, tutuluyor. bu açıdan bakmak kanaatin bakmak gerektiği kanaatin değil. Yani şimdi işin köküne baktığın zaman hal Kur'an tartışmaları var. Yani Mutezile diyor ki ya arkadaş bu yaratılmıştır diyor ki yarat yaratılmamıştır. Daha sonra işte bizim erisinde kelam geleneği bu evlat ehlire uzlaşması bu iki görüşü de uç görüş olarak kabul etmiş. Ondan sonra kelam-ı lafsi, kelam-ı nefsi şeyini ortaya çıkarmış. Şimdi arkadaşlar onu, onu söyleyeyim yani bu kelamdaki tartışmalar yani bazı konular çok direk yakından ilgili, bazıları da bunun ne diyelim hali konular diyebiliriz. Ama illaki bu e, siyasi tartışmaların izi var arkadaşlar. Yani bu Demek istediğim şu bunların tartışıldığı tarihi arka planı da dikkate almak durumundayız. Dikkate almazsak bazı şeyleri kaçırabiliriz. Mikael. Dolayısıyla i̇şte, e, dolayısıyla bunlar bunların hepsini arkadaşlar birer yorum olarak görüyoruz. Tamam, yorum. Ha yani e, yani bunlar var tam birbirlerini şey yapıyorlar, eleştiriyorlar eleştirdiğim bir takım ifadeler kullanıyorlar. İşte bidatçı şeyi bunlardan bir tanesi mesela. Yani bu e, kavramları bidat, dalalet bu kavramları en çok kullanan kullanan çizgi şeyidir, ehli hadis. Yani orada ona dikkat yani ona bir e, dikkat çekmek için söyledim. Yani böyle herkesi bidat ve e, dalalet e, işte, kavramları gözlüğünden değerlendiren bir anlayış Gün geliyor ona da bir dacı deniyor. Ee, yani enteresan bir durum olması itibariyle dikkat çekmeye çalıştı. Ya sonuçta arkadaşlar bunların hepsi biler yorum. Bunun şeyinde olalım, bunun bunun farkında olalım. Yani yorumlar şey değildir, din değildir, değişmez değildir. Bunlar kabul edilmezse insanın dini eksik kalır. Bu kesinlikle söylenecek bir şey değildir. Hele yani biz de Ebu Hanife'nin meşrebinden, yolundan geliyorsak yani kesinlikle onun uçuruna çok aykırı bir şeydir. O şeyden hatırlayın yani. El-Alim ve el mi geçmişti? Şu an tam e, hatırlayamıyorum. Yani e, birisi bize iftira atsa bile biz onu ne yapamayız diyordu? Tekfir edemeyiz. Ancak ne deriz? Yalancı deriz diyor, değil mi? Bunlar gerçekten çok güzel, hoş şeyler, yani güzel bir usluk, yani güzel bir usul yol öğretiyor. Yani bir edebi burada ortaya geliyor. E zaten yani benim şeyim de odur, kanaat, kanaatim de odur. Yani eğer İslam medeniyeti ortaya çıktıysa yani böyle bir anlayışı ortaya koyan Ebu Hanifeler onun gibi alimler sayesinde ortaya bunu da bilmek lazım. Yani e, başlangıç noktamızın Ebu, Ebu Hanife olması da bu açıdan önemli. Tekrar buradan onu ifade edelim. Evet Mikail geçeyim mi diğer şeye? Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Şimdi Vessem u basar basaru Ey semi ve Basar sıfatları innehu min sıf, minas sifati'z zatiyeti Teala'nın zati sıfatlarındandır fe innehu taala Allahu Teala semi'un bil aswati vel hurufi vel kelimati Allahu Teala sesleri, harfleri, kelimeleri duyar. Issemi'il kadimi allazi huwa's sifatuhu fil azali allah Teala bütün bunları ezeli bir sıfatı olan semi sıfatıyla duyar. Ve basirun bil eşkali vel elvani bi irsarihil gadimi ellezî huve lehu sıfatı fil ezeri. Allah şekilleri renkleri de ezeli bir sıfatı olan şey, görme sıfatıyla, sar veya basar sıfatıyla görür. فَلَا يَحْدُثُ لَهُ semun. bak bu ibadeler önemli بِحُدُوثِ mesmu yani e, yaratılmış şeyin duyulan şeyin hadis olması tamam, duyulan şey, mesmu duyulan değil mi? duyulan şeyin hadis olması Allah için yeni bir duyma çıkıyor anlamında değildir. Yani bak yani buradan arkadaşlar yani bir biraz önce de e, işaret ettiğimiz üzere yani bir e, potansiyel olması itibariyle bak değişe, değişme ve değişmeme durumu. Bu şekilde e, ifade ettiğini görüyoruz. İlim sıfatıyla e, birlikte değerlendirildiği zaman yani şey nedir? Hadis olan duyulandır. Ama Allah'ın e, duyma sıfatı ne de, e, yani semiy sıfatı ne değildir? Hadis değildir. O dedimdir. Yani duyulanın hudusu e, semiy sıfatının da hudusunu gerektirmez. Diyor burada. Vela basara bi hudusi mu yani görülen şeyin hudusu sonradan olmaklı basar sıfatının da hadis olmasını gerektirmez. فَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ allah Teala semidir ve basirdir. ve yara, Duyar, yani işitir ve görür. La يَعْزِبُ أَنْ سَمْعِهِ مَسْمُعُ Yani e, onun e, ne diyelim semi sıfatından hiçbir şey kaçmaz. Yani Allah her şeyi duyar. Wa in kafar ra'yetesi yani düşünebileceğiniz en gayip olma durumu yani en gizli ol olma durumunda olsa bile Allah her şeyi duyar. Vele yaghi bu anruyetihi meriyun yani görülen hiçbir şeyde onun e, görmesinden uzak kalamaz. Allah her şeyi görür ve in dakka finadar yani böyle çok ince zevcik böyle görülmesi zor insana gelen şey olsa bile her şey Allah görür. Şu e, örnek e, güzel bir örnek. Ben Yara debi ben namlı the suda i fi fi theleyet the zalmai ala thesakrat samai. Nasıl? Çünkü debi ben namlı the simsiyah bir karınca'nın kıpırdısı kap karanlık bir gece, Leylaz Zalla, e, sert, tamam. renksiz. Simsiyah bir kaya, yani e, ne diyelim, kapkara bir karıncanın e, e, simsiyah bir gecedeki böyle sert, sağır, e, ne diyelim, ondan sonra böyle e, hiçbir şekilde e, görülmesi mümkün olmayan, böyle simsiyah bir kayanın üstündeki o en ufak kıpırtısını bile Allah ne yapar? Görür diye ifade ediyor. Evet. Fessem'u sıfatun setealleku bil mesmu'ati allah Teala'nın semi sıfattır. Nasıl bir sıfat? Mesmu'atla yani duyulanlarla ilişkidir. Yani semiy sıfatının alanı tam duyma ile ilgili, duyulanlarla ilgilidir. Ee, yani bu kelam okumalarımızda nasip olur da ileride yer gelirse ona da yer vermeyi düşünüyoruz. Yani Senusi, Muhammed bin Yusuf Esenusi bunları çok güzel açıklıyor, çok sistematik açıklıyor bu sıfatları, mütalıklarını. Ee, bu satırlar bana onu hatırlattı. Evet, semih sıfatı sıfati duyulanlarla ilişkili bir sıfattır. Bel basaru sıfatun tetaallaku bil mubsarati. Basar da görülenlerle ilişkili olan bir sıfat. yudriku <gülüyor> idraken tamme. bu tam bir kavramadır yani kuşatmadır bütün yönleriyle kuşatmadır. La ala sebebi tahyili ve te vehul. ve gerçekliğe gerçekliği ifade etmez. Her yani insanın zihninde olan şeyleri ifade eder. Yani e, Allah'ın buradaki idraki böyle insaninki gibi gerçekliğe tekabül etmeyen hayal veya vehim cinsinden değil. Bizati bütün her şeyi kuşatan, her şeyi bilen, duyan, duyan, gören bir ne diyelim idraktır. Tam bir idraktır. وَلَا عَلَى طَرِيْقِ تَثِيرِ Yani Allah'ın idraki böyle insanlardaki gibi e, herhangi bir e, duyu organına, duyu organı yoluyla elde edilen işte insan nasıl duyar? Kulağıyla duyar. duyar gözüyle görür. Yani böyle gerçekleşen bir şey de değil. Ve usul-i Yani şimdi ne olması lazım bu duyma şeyinin? İşte buradan bir hava giriyor, işte dalgalar var falan. bunun gibi bir süreç olan bir şey değildir. Tamamen bunlardan azade, bunlardan müstani bir şeydir. Ve bak şu ifadeleri dikkat edin, üstünü de çizebilirsiniz. Yani şeylerde bu Arapça metinlerde genelde üstü çizilir yani üstünden çizilir. Bizim gibi altından değil. Yani bu şeydir bir usuldür. Ve la yalzemu min qidami ha qidam al-masmuati ve'l-mubsarati. Dolayısıyla Allah'ın işte bu semi sıfatı, basar sıfatı bunların kıdemi hem kadim oluşu ezeli oluşu bu duyulanların ve görülenlerin de ezeli olmasını gerektir. İleride bu fiili sıfatlarda bu e, genel itibariyle sıfat almasında çok güzel açıklayacak. Anlaşılır bir şekilde. Orada daha detaylı göreceğiz. Bu, bu şeyler önemli. Bu ayrımlar önemli arkadaşlar. E, ne diyor? Dolayısıyla Semih ve Basar yani semi ve basar sıfatlarının ezeli olması duyulanların ve görülenlerin de ezeli olmasını gerektirir. Yani özellikle bu eşariler ve maturidiler ve dahi muteziler arasında işte tekvin bağlamındaki en önemli tartışma. Yani aslında tekvin bağlamı bir da fiili sıfatlar bağlamında bir tartışmadır. Kemal لَا يَلْزَمُ مِنْ قِدَمِ الْاِلْمِ وَالْخُدُرَتِي قِدَمَ الْمَالُومَاتِ وَالْمَغْتُورَاتِ Aynı e, ilim ve kudret sıfatlarının kıdeminin bilinenleri ve e, kudretine söz konusu olan şeyleri e, ezeli olarak gerektirmemesi gibi burada da durum Allah Teala Allah Teala'nın Teala sıfatları bu sıfatlarına konu olan şeylerin ezeli olmasını gerektirmez. İkisi birbirinden tamamen farklı şeylerdir. li'enneha sıfatun kadimatu. Çünkü Allah'ın sıfatları kadimdir, ezelidir. e yahdusu leha taallukatun bil yani bunların ne diyelim e, ilişkisiyle ortaya hadis şeyler çıkar. Yani bu sıfatların bir anlamda tecelli etmesiyle hadisat ortaya e, çıkar. İndem vücu diye yani varlığa çıkarken taallukun dâhili, açık bir şekilde böyle ne yapar ortaya çıkar. Etekemiye e, bürünür. yani bir anlamda şunu diyor yani. E, bu sıfatların tecellisi hadisatın e, ortaya çıkmasıdır. Ki bunlar tamamen nedir? Birbirlerinden farklıdır. Dolayısıyla yani sıfatlar ile tamam mı? Bu sıfatların müteallıklarını aynı kefeye koymak yanlış bir şey olacaktır diye ifade ediyor. كَمَا كَانَ لَمَا كَلَ لَهَا تَعَلُّكُنْ بِهَا فِي عَلَمِ شُهُودِهَا تَعَلُّكَنْ غَيْبِيهِ Aynı şuna doğrulur gibi, yani şahit alemi, bununla ilişkili, yani gaybî bir taalluk vardır. Yani bu ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. فَهُمَا فَهُمَا dedi semi ve basar sıfatı bu ikisi. اَخَسُّ مِنْ سِفَتِهِ Yani ilim sıfatından daha özel bir anlama sahip. Yani şimdi mütallıklarını anladık herhalde arkadaşlar. Yani mütallıklar o sıfatta söz konusu olan alanlar. Anlatabildim mi? Yani bu sıfatlar içerisinde en geniş olanı şeydir. ilim sıfatı. Yani o işte bütün hepsini kapsar. Vacib, vacibatı, işte mümkünatı, ne bileyim, hepsini kapsayan bir şey var. Ama bu sıfatların alanları bellidir. Semi deyince duymayla ilişkidir. Bu anlamında burada söylüyor. Ve emme kavlu suyutiyyu fi nikayeti Şimdi, Suyuti'nin nikayet isimli eserindeki şeye gelirsek diyor, sözüne, cümlesine Neymiş o? Min şudur. Ennehumâ sıfatani. Bu ikisi sıfattır. Yezîdül inkişâfû bihîmâ alel inkişâfü bil ilmi. Yani inkişaf keşfedilmesi, açığa çıkması. Yani ne diyor? O ikisiyle açığa çıkma, inkişafın artmasıyla bir artma vardır. Artma şeklinde ifade kullanmış burada. Gezidül inkişafü bihima. Yani o ikisiyle inkişaf ortaya çıkma artmaktadır. alal inkişafü bil ilmi. Yani ilimle inkişaf üzerine ortaya çıkma üzerine bu ikisiyle bir artma söz konusudur demiş. Şimdi bu da diyor ki bak yani bunu kabul etmiyor. Fe innama yasihu bin ileyna yani bu söylenen bize nisbet, yani bizi yani kastediyorsa doğrudur. Hay su ilmu bihima. Yani o ikisiyle duyduğumuz şeylerle, gördüğümüz şeylerle ilmimiz artar. Ne Bizde. Biz Ve emma bin nisbet ileyhi Subhanahu. Ama Allah bağlamında düşünür isek fesifatuhu kulluha kamilat. Yani Allah'ın bütün sıfatları kâmildir mükemmel yani e, yani bunun doruk noktasıdır ötesi yoktur bu hiçbir şekilde değişmez yani bu vurgu arkadaşlar bunu unutmayın yani bu vurgu çok e, şey önemli özellikle bu Allah'ın alemle ilişkisi bağlamındaki e, sıfatlarda tartışılan şey bu yani bun, bunların tecellileri sorucu işte ortaya bir şeyler çıkıyor falan yani Allah'ın ilminde şurada değişim oluyor mu olmuyor mu falan meşhur tartışma. Yani, yani bu Maturidi yani şu matur, yani Maturidilikte genel itibariyle ve metinde de bunu görüyoruz. Allah'ın değişmezliği her aliklerde en temel vurgulardan bir tanesidir. Bunu burada şey görüyoruz. Ya sonuçta e, ne diyelim ben onu ben ona bir anlamda şey demiştim, yani, imkanlar İmkânlar sıkalı. Yani e, neyse yeri geldiği zaman bu şeyleri, bunlara girelim e, tartışalım. Bu vurguyu unutmayalım yani. Allah hiçbir şekilde yani mükemmelliğin ölçüsü değişmez değişmezlik'tir. Burada bu vurguyu görüyoruz yine zaten mükemmel olduğu gibi sıfatları itibariyle de mükemmeldir dolayısıyla fela takbelu ziyadati yani Allah'ın sıfatları böyle artmayı tamam ziyadeleri kabul etmez yani yani yani bu ziyade kelimesini hangi anlamda olursa olsun kullanmamak gerekir gibi bir anlamı burada ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Vel irade. İrade sıfatına gelince Ey mena sıfatı zatiye. Bu da zati sıfatlardandır. Meyye el meşiyet. Meşiyet gibi. Tamam yani genelde bildiğimiz kadarıyla Maturidi gelenekte irade ve meşiyet aynı şey olarak kabul. Edin. Bu da tartışılıyor. Yediğer buna da işaret edildi. Sıfatın yani bu öyle bir sıfattır ki aha ahada tarafeyi şeyinine fiili ve terk yani iki seçenekten, iki taraftan birisini tahsis etmeyi gerektiren tamam Birisini belirtmeyi gerektiren bir e, sıfattır. Yani fiil yapmak ve yapmamak. Bil-vukuy ortaya çıkması bakın. Fi-aha ahadil avtaati herhangi bir vakitte ma istivai nispeti kudreti ila cevil mümkünatı. Yani Allah'ın kudretine nispet yani o mümkünatın ortaya, bütün mümkünatın ortaya çıkması bakımında Allah'ın kudret sıfatına nispetle herhangi bir vakitte bir şeyin var edilmesi veya edilmemesi bağlamında iki alternatifte iki tercihten birisini tahsis etmeyi belirlemeyi gerektiren bir sıfattır. Biraz uzun bir cümle oldu ama arkadaşlar inşallah anlaşıldığı kanaatimdeyim. Ve tima lirretti Şimdi burada şunu iddia edenlere karşı onlara karşı bir dikkat çekme vardır diyor. Onlara karşı. Kimdir onlar? Niye iddia edenler? E, şunu iddia edenler. Yani meşiyet ile e, irade sıfatını ayıranları ne yapıyor? Burada e, kast ediyor. Meşiyet ile irade. Bunlar ayrı ayrı değerlendirenleri. Burada bir Dikkat çekme vardır. Bunlara reddetme ama diye. Birincisi, birinci sade kimler? Bunlar ennel meşiyete kadimetun Yanılmıyorsam bu şey kerramiyenin görüşü olsa gerek. Vel iradete haditetun taimetun bidatillahi subhanallah Ne diyor bunlar? Meşiyet kadimdir. Yani ezelidir. İrade ise Allah'ın zatıyla taim, hadis bir sıfattır bunlara bir red vardır. Mu alâ yine şunlara karşı da bir red vardır. Zâme şun ittada. Nat anne mâne irâdetillâhî <gülüyor> Allah'ın iradesi fil Allah'ın iradesi fiili anlamındadır. Fiil direkt fiil. Ennehu leysa bukrahin yani o zorlanan değildir. Ve le sahil değildir. Ve le yenilen değildir ve mana iradetihi yani onun iradesi şu anlamdadır fiilu gaylihi yani başkasına yönelik yapılan bir fiildir ennu emarap yani amir konumunda olan belirleyen konumda olan bir fiildir diye böyle bir yorum iki tane yorum bunlara karşı bir temdik. İmamın ifadesi böyledir diye yorumluyor. Şimdi bunu açacak. Ve innahu taala Teala taala muridu bi iradatihi'l kadime. Teala kadim iradesiyle irade edendir. Ma kana ve ma yakun. Olan ne olmakta olan. Her şeyi irade edendir Allahu Tam yani geçmiş, gelecek, an bütün hepsini dahil ederek söylüyor. Fele yekunu fit-tiyâ velâ fil-uhra sagîrun ev kebîrun yani gerek dünyada gerekse de ahirette. küçük büyük galîlun ev kesîrun az veya çok hayrun ev şerrun iyilik veya kötülük Nefun ev zar fayda veya zarar. Hülun ev murun, tatlı veya acı. İmanun ev kufrun, iman etmek ve inkar. İrfanun ev nukrun, yani irfan bilmek, nükür, bu da kabul etmemek değil. inkar. Kavuzun ev kusranun, başarmak, kazanma ve kaybetme. Ziyadetun ev noksanun artma veya eksilme taatun ev isyanun yani Allah'a kulluk veya ona karşı gelme isyan bütün bunların hepsi illa bir irade Allah'ın iradesiyle bu irade ve meşiyet bunları kısımlara ayıracak bunların detaylarını da burada işleyecek yani ne diyelim bu Kavramsal tahlil açısından güzel bir çerçeve çıkıyor burada. Yani bu da güzel bir şey, çerçeve sunuyor. Yani kavramsal tahlil açısından o da önemli. bir ve hukufiyet açısından. İlla bi iradeti bütün bunlar Allah'ın iradesiyle olur. Ve vifka hikmeti Hikmetine uygun bir şekilde. Ve tıpka takdirihi vaktı ve khaliqatihi fi khilafatihi yani mahlukatı hakkındaki Allah'ın takdiri ve taz, e, kazasına taz. uygun bir şekilde e, gerçekleşir feme Allahu ta Allah olur ve me dilemediyse eee Şimdi şu burada bilmiyorum. Sanki şurada bir lem olması gerekir gibi. Çünkü lem şimdi bakın burayı da cezmetmiş zaten lem lem şeyini unutmuş gibi burada. Dolayısıyla oraya ekleyebilirsiniz. Vemelem yeşe Allah'ın dilemedi istemediği şeyde lem yakın. olmaz. Fahu al lima allah Teala irade ettiği şey dilediği şeyi yapandır Allah'ın dilemediği şey de gerçekleşmerlu ma yürüydü Allah dilediğini yapandır la rahatma Allah'ın dilediğini geri çevirecek hiç kimse yoktur ve la mu'aqkiba lima hakama fi'l ibadi. Allah'ın verdiği hükmü de takip edecek. Veya yani bunu tam tersine çevirecek hiçbir kimse yoktur. Ve muhribe an masiyetihi bir biiradetihi ve ma'uletihi. Yani e, öz itibariyle şunu söylüyor. Yani isyankar olan, günah işleyen, inkar işleyen de ancak onun e, iradesi ve imkan vermesi sayesinde bunu işleyebilir. Yoksa işte bir olmaz. Vela <gülüyor> muksibe veya miksebe de olabilir. Li abdin fi taatihi illa bi tevfikihi ve meşiyeti. Yani Allah'a hakkıyla kulluk eden bir kimse de ancak Allah'ın yardımı ve dilemesiyle bunu yapabilir. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Yani Allah'tan başka havl dönüştürmek Allah'tan başka dönüştürebilen yani eşyaları varlıkları halden hale e, sokabilen ve ondan başka böyle güç yoktur. وَلَا illa Yani ancak ve ancak ona sığınılabilir. Kurtuluş ancak bundadır. Vela işte mal halgu bütün yaratılanlar toplansa bile, diğer yere gelseler bile, en ala en fil ilmi zerreten, fil bütün alemdeki mahlukat bir zerreyi ufacık bir zerreyi harekete geçirmek üzere bir araya gelseler bile ev yuski muha Merratın. ve diğer seferinde onu böyle durdurmak için bir araya gelseler biduni iradeti Allah'ın iradesi olmaksızın e yema kader buna güç yetiremezler yani hiç kimse Allah'ın iradesi olmaksızın bir şey yapamaz. Bel vela eradu hilafe ma hünalike Yani onun burada onun koyduğu ölçünün hilafına kimse iradede bulunamaz diyor. Yani Ebu Hanife'nin koyduğu bağlamı da dikkat alırsa Burada bir anlamda varlık yasaları ve bu varlık yasalarına göre alemin işlemesi şeklindeki bir bağlamı e, açıklama gayreti diyebiliriz. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Yani bunu özellikle bu halife için e, söyleye, söyleyebiliriz. Tabii sonraki süreçlerde de bunu söyleyebiliriz. Ama tabii farklı anlamalar da ortaya çıkmıştır. Bu notu da düşelim. Fazla da detaya girmeden. Kema kâletâlâ Allahu Teâlâ'nın buyurduğu gibi ve mâ teşâûne illâ en yeşâ'allâh. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Subhanahu lem yezal mevsûfan bi irâdetihî. Yani Allah Teala, yüce Allah iradeyle nitelenmesi ezelidir. Buriden fil ezelidir. Ezelden beri irade edendir. Ee, bak, aslında e, yani bu sıfat sıfatlardaki e, ne diyelim, aldığı açıklamalar aslında bir anlamda sistematik. Yani her mezhebin benim bir sistematik var. O sistematiği yansıtır. Onun için yani buradaki sistematik Kenâm sıfatındaki sistematiği de yansıdı. Bunu dikkat alarak, Michael, özellikle sana da söylüyorum. Ee, bunu dikkate alırsak daha rahat keşfetme imkanımız oluyor. muriden fil azeli fi yani ezelde Allah takdir etmiştir ama bu nedir potansiyele çıkmamıştır. Pardon potansiyelden bil fiil hale çıkmamış. Tamam mı? Bu şey değildir. yani Ne diyelim? Ee, ne diyelim? Onların ezeli olduğu anlamında e, bir şey değildir. Diğer bir serçeveyi geçiriyoruz. Ve bu cidet fiha deme alimeha ve eradeha ve kettereha Yani o varlık yani takdir edilen o Allah'ın bilgisi, iradesi ve takdiri doğrultusunda varlık bulur. Yani herhangi bir gecikme veya erken olma durumu olmaksızın. Vela tabettulin ve tagayyurin yani herhangi bir değişme olmaksızın yer gelmişken söyleyeyim bir bedel yani bu, buradaki değişme şu bir şey alıp yerine başka bir şey koyma tegayür de bizatı bir şeyin kendisi içerisindeki değişme diye ifade edebiliriz o arada böyle bir nüans var ve hâda e, ve hâda böyle bir şey tamam böyle bir şey La yunafi an ykona <gülüyor> lalabbi meşi'at mi Allah teala'n şu sözüne bilen, kulun iradesinin dilemesinin olmasını nefyetmez. Yani kulun iradesini ortadan kaldırmaz. Burada açıkladığımız ve Allah'ın sıfatları ne ilişkin? Burada açıkladığımız çerçeve kulun iradesini ortadan kaldırmaz. Niye? Allah Teala'nın şöyle bir ayeti vardır. İmralu maşī ilediğini yapıp. Tümüminet delili ala sıfatil iradeti ve meşiyet kavludur. Sonra Allah Teala'nın irade ve meşiyet sıfatına Allah Teala şu sözüyle bir delil geldiğini görüyoruz. Ve ya'falu ve ya'fullahu ma yasha. Allah istediğini yapandır. Yani bundan sonra bu şeyleri açıklayacak yani açıklayacak. Yani dileme nedir, irade nedir? E, semantik etimolojik tahlilleri burada ortaya dokunacak. Ve fi ayetin okula e, başka bir ayette de şöyle bulunmaktedir: İnna Allah yahkumun ayyubi. Allah dilediğini, istediğini e, bitmedendir. Yani buradaki hüküm arkadaşlar, e, hukuki tam insanlar arasındaki yani sadece hukuki şeyler değil. Yani varlığın yasalarını ortaya koyan bir şey. Daha üst, yani daha genel bir çerçeveyi ifade ediyor. Yani bu kavramların neye tekabül ettiğini bilmek önemli arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Vehiye eee vehiye'l-meşîe ee, ve tu vehiye ve'l-meşîe tu. Vehiye dedi irade buradaki. Ve ve'l-meşîe vahidetun yani irade ve meşiyet bunlar birdir bize göre birdir aynı şeyi ifade ediyor bi haklillahi teala'nın ama ibade ama kul açısından kul açısından meşiyet ve irade kavramlarının bakısı kulda gerçekleşeceği bakının farklıdır Li imraatihi. Bu aynı zamanda önemli bir hukukçu arkadaşlar, biliyorsunuz. Modern yani. bir tarihi önemli kaçlardan bir tanesi. 17. yüzyıl. Fıkıh fıkı usulünde de bu kavramlar çok şey yapılır, değerlendirilir. Yani. Örneğin diyor: Faluqalı radül li imraatihi. Mesela bir adam eşine şöyle dese yani irade kelimesini kullanarak ben senden ayrılmak istiyorum, boşamak istiyorum dese irade kelimesiyle la tutla burada boşanma gerçekleşmez diyor. lew kale lehe şiittu kelimesini kullanırsa şiittu talakam yani şiş, meşiyet kelimesi o kötü kullanırsa yakal boşanma gerçekleşir. Niye? Şöyle açıklayayım aradaki farkı. <gülüyor> Li'annen irade çünkü irade müstaqqatun min er Revd, kökünden türemiştir irade kelimesi. Revd. O da nedir? Vahvat taleb etmektir. İrade istemektir. Ve meşiyet ibaretun ani'l Dadi, meşiyet ise bir şeyi ortaya koymaktır. Yani talebi ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu, burada bir gerçeklik var ama bu durumda boşanma gerçekleşir. Fakat <gülüyor> Nuh şunun gibidir. Fakat Nuh tale ve cettu talab. Yani ben boşamayı gerçekleştirdim. Yani meşiyet bağlamında. mıdır? Ve biri yakaladı Burada boşanma gerçekleşir diyor, kezâ zekâruhû, aynı şekilde zikrettikleri böyledir. Ve kâlel koneviyyû Konevî de der ki fîhî bu konuda bir tartışma vardır, görüşendikleri vardır. İz لَوْكَانَ كَزَالِكَ Yani şayet böyle olsa لَمَا اُحْيِيْجَ اِلَنْ نِيَتِ Yani burada ne diyelim niyete ihtiyaç duyulmazdı. Yani niyet niyete ihtiyaç duyulmazdı. Belharsı. Sonuç itibariyle. Enel meşiyete meşiyet ibaratun anil irade diye kalan Meşiyet tam bir irade demektir. Bak burada da ayrım yapıyor. İrade şuna ayrılır, buna ayrılır diye. Oradan hareketle. Bir, bu irade ve meçhiyet kavramlarını dolayısıyla e, bu Allah'ın sıfatları bu sıfatı bağlamındaki çerçeveyi açıklamaya çalışıyor. Tam bir iradenin ibaret. Nedir o? اَلَّتِ اِلَّا يَتَخَلَّفُ عَنْهَ الْفِيلُ Fiilden ayrı olmayan tamam mı? bir şeyin arkasından e, gelmek, yani ayrılmayan burada bir ifade edebiliriz fiilden ayrılmayan tam bir irade demektir. Bir, şey. bir daha söylüyorum. Arkadaşlar, irade, yani allah Teala irade sıfatı diyor. Pardon. E, Meşiyet, e, nedir? Meşiyet, fiilden ayrılmayan tam bir irade. Vel irade, tu, irade ise, tut, tutla bu ale, tammeti ve ale Bak, Buradan hareketle Demir ne dedi? Allah'ın irade ve meşiyet sıfatları aynıdır. Ama kulların farklıdır. Demişti. Yani e, şu açıklamayla da Allah'ın irade ve meşiyet sıfatı aynıdır. Açıklamış oluyor. insanların ikinin farklı olduğunu ortaya koymuş oluyor. Evet. Ne diyor? İrade tam ve tam olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor. Fen-u'yla birincisi yani tam olan ki el muradet bundan maksat fi tani billahi teala Allahu Teala'nın iradesi kastedilendir tam irade ve saniyetu ikinisi ise fi tani bil yani kulların ne diyelim iradesi kastedilmektedir diyor